siz durun. Ben şuna kimmiş bu? Ben gidiyorum. Siz burada durunlar Bir şey olacaksa bana olsun. Abi, oldun mu La susun lan. Bir şey olacaksa bana olsun. Şş, kimsin day sen? Kimsin lan sen? Şş, kimsin oğlum sen? Kimse la sen? He? Kimsin sen? He? Kimsin oğlum sen? Yeğenim beni tanımadın mı? Amcan ben amca. Amcam Rıfkı amcam E lan benim Senin ne işin var lan burada? şerefsiz Esat abi ayıp oluyor Sus lan Senin ne işin var burda şerefsiz Rıfkı Yürü buradan. Ya yanıma gelme Yani bak ayvoldu Ayvolduysa ayvoldu oluyor lan Sen benim zor günümde yoktun Utanmadan bir de karşına geçmiş ben seni amcam mı geliyorsun lan Babamın cenazesinde sadece abim ve ben vardım lan Anladın mı lan Babam böyle yerde yatıyordu tamam mı Kanlar içindeydi Tuttum böyle kaldırdım tamam mı Kimse yoktu lan yavrum. Kimse lan kimse. Tek başıma gömdüm. Tek başıma. Tek başıma gömdüm lan tek başıma. Şerefsiz. Ye... Yeğenim ablamla. lan buradan. Gözüm görmesin seni. Yeğenim bir konuşalım. Bundan sonra zaten gideceğim ben, ben buraya kalıcı değilim. Tamam, çocuklar sizi çıkın. Esat abi emin misin? Lan tamam, bak! Beni sinir etmeyin bir ay aldırım kafanıza kırarım. Hadi yürü. Tamam, biz çıkıyoruz. Hadi fakir çakın, yürüyün gidelim. güzel bir şey konuşacaklar. Tamam. Hadi gidelim. İlayın. Yani... Bağırsızlık niye bunları yalnız bırakıyorsun lan? Yövsaat buna dalarsa, yok ya dalmaz bu kadar da şey değildir. Hem yalnız bırakak mu? Özel yani özel konuludur. Tamam siz belirsiniz. O zaman ben eve gidiyorum siz de evimizi geçin. Tamam. Söyle lan niye geldin? Yani bak lanlı lanlı lulu ayıp oluyor ya. Ayıp oluyorsa ayıp oluyor lan. Sen bizim acılı günümüzde yoktun utanmadan kendine amca mı diyorsun? Sen nasıl kardeşsin lan? Nasıl kardeşsin? Cenazede sadece abimle ben vardım lan. Tek başımaydım lan ben babamın cenazesini kaldırırken tek tek. Babam böyle yerde yatıyordu tamam mı? Her yer kan olmuştu. Ellerimi aldım böyle. Tam mı? Ellerimle aldım, kaldırdım böyle götürdüm. <gülüyor> Kazdım mezarı. Oğlum, kendi evlerimle gönüldüm lan cenazede kimse yok sadece abim vardı lan abim ben Benim yaşım kaç lan biliyor musun o zaman 15 lan 15 15 yaşındaydım lan ben o zaman <gülüyor> 15 yaşındaydım sen yoktun lan Utanmadan amcam diyorsun sen kendine öh, şerefsiz benim o zaman işlerim vardı sus lan Niye geldin sen şu bak lan ucundaki şeyi söyle para mı ihtiyacı oldu ne kadar istiyorsun vereyim Dur git Yani bak o dediğin küfür ayıp oldu Sana mı soracağım lan kime küfür edip gitmeyeceğim mi Neyse neyse Şimdi iş ticareti yapmam gerekiyor Gelmişken uyuyayım dedim Bu neydi hırsız çılgın fakir Bunlarla görüşme Sana mı soracağım lan sana mı soracağım cümle? Görüşüp görüşmeyeceğim mi? Bak, eğer bu çocuklardan birini bir şey olursa, senin kafana sıkarım. Anladın mı onun? Anladın mı oğlum? Adam gibi ticaretini yap. Board satıyor. satıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Sonra planı, putunu, topla, Benim diyeceğim bu kadar. Sana bir hafta bir hafta şimdi burdan Ben sana yapacağımı biliyorum Yenim ben alıp gideceğim Hele bir sen bir hafta sonra gitmemiş olsun. Ben sana ne yapacağımı biliyorum oğlum Aşa bak ya Yıllar sonra gelmiş yani babama yamuk da yapmıştım o zamanında Babamı dolandırmıştı şerefsiz Mollah'ım getirdim bu lan Getirdim bu Evet Şu şimdi içinde Baaak Eğer Eksik çıkarsa Büyük boz uçuruz ya ona göre. göre Yok ya eksik çıkmaz Ona ne? göre lan İkisik çıkarsa parayı vermem İkisik lan bu Nerede bunun devamı Bütüreceğimi getirmeyeceğim Siz benden bu kadar istemiştiniz ama sizden daha fazla içtim Tersilerinden daha fazla istemiştim lan Hemen Hemen kazıkla bunu çalıştır Tamam bunun bedelini ödeyeceksin Bana kazık yapar Bunun bedelini öder Ne i̇şte Bana kazık yapar Bunun bedelini öder İsteyim lan lan Nereye gitti işten mi işte işte diyoruz. <Gülüyor> <Çıkarım. Gülüyor> ben <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>